Merhaba arkadaşlar Evet bugün sizlere kendi açtığım discord sunucumu göstereceğim arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi böyle bir sunucu açtım arkadaşlar Sunucunun linkini açıklamalarda vereceğim ama önce size komutları göstereyim mesela YouTube link Evet bunu yazdınız mı bakın kanalım çıkıyor zaten Evet silelim mesajları Cumhurcu sahip ve link. Yazdınız mı? Bu çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu da böyle bir komutumuz. Bir tane daha komut var. Onu da hemen yazalım. H-Y-L-T site. Evet. Bu da web sitemizin linki arkadaşlar. Bunu da linkin açıklamalara koyacağım. Evet arkadaşlar. Discord sunucumuz bu şekilde gördüğünüz gibi ve arkadaşlar YouTube'dan gelen bildirimleri buraya atıyor. Yani bu YouTube yazan yeri atıyor. Evet. evet arkadaşlar bugün size Discord sunucumu gösterdim. Açıklamalarda linki var katılmanız için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.